Atfalu'l-gabeti masalını izler için okuyup tercüme çalışmasına devam ediyoruz. Dün kaldığımız yerden Bismillah diyebiliriz. Ve <gülüyor> Zehebet gitti. Tabi iki olay arasındaki bağlacı ifade dedik. <gülüyor> Kim gitti? Men Zehebe el ammetu hala gitti. Nasıl hala? Eşşeriretü. Şirretli hala. Kötü hala. El emirete. Prensese. <gülüyor> ne için? Litezure. Ziyaret etmek için. El emirete. Prensesi ziyaret etmek için gitti. Ve tehaddesed. Me'ahe. Ve onunla konuştu. Yani onu ziyaret etmek için... Hazretli Ala gitti ve onunla konuştu. Hoş davet ve ona hoş geldin dedi. Ve henne e, Ve henne ve onu tebrik etti bil menzili el cedidi. Yeni evden dolayı onu tebrik etti. Hayırladı. Ve azharat ve gösterdi lehe ona rıgbetehe arzusunu eşşedîdete şiddetli arzusunu fî sadakatihe dostluğuyla ilgili şiddetli arzusunu yani onunla dost olmak istediğini elirti, şiddetli bir arzu içinde olduğunu söyledi <gülüyor> ve eh hazetil ammetü ve Hala başladı, neye başladı? Dedi haddetü, konuşmaya başladı, bahsetmeye başladı, anlatmaya başladı. Maa ibneti ehihe, kardeşinin kızıyla konuşmaya başladı. Müddeten kasiraten kısa bir müddet, müddeten, müddet, zaman, kasîraten, kısa bir zaman. Velem bilmedi, velem tarif bilmedi lem fiilimuzarın başına geldiğinde sonunu diyor ve manayı olumsuz maziye çeviriyor tarifu bilir biliyor lem tarif bilmedi el emiretü prenses ennehezi şüphe yok ki bu ammetühe halasının olduğunu nasıl halası el şeriretü kötü halası olduğunu bilemedi bilmedi tanımadı ümmet sonra kalet dedi Lehe ona kim el -hammetu. hala ona dedi ki inne fil kasri şüphe yok ki sarayda vardır el karibi yakın size yakın olan minküm size yakın olan ne vardır kefiren çok minel hafelati töre çok tören vardır. Yani bu yakın sarayda, size yakın olan sarayda, krallık sarayında çokça tören düzenleniyor. Çok törenler var. Çok merasimler var. Ve se davet edeceğim enti seni ve ahavayki ve iki erkek kardeşini ile hazihi el bu törenlere seni ve iki kardeşini de davet edeceğim. Ve iza eretti Ve iza eretti Ve eğer istersen ente kuni olmaye yani olmayı istersen diyor şayet istersen ejmele fetaten en güzel kız olmak istersen bil hafli görende beşrebi iç yani bu aslı işrebi ve eğer en güzel kız olmayı istersen iç diyor. ne Nasıl? Kalilen kalilen az min me'il hayati. Hayat suyundan azıcık iç. Diyor ki ve ilâ ereddi en tekûni Pilaflı, feshrabi, külümün maa el hayatı, hayat suyundan iç azıcık, hatta ta ki, beğenisin, biki, sen beğenilesin. külle men raaki, külle herkes men raaki seni gören herkes seni beğensin. Yani o hayat suyundan azıcık içki. Seni gören herkes beğensin. Hel tuhbiner sever misin, İster misin? En tekoni olmayı, ecmel feteatin, en güzel kız olmayı ister misin? Soruyor, damardan geliyor. Ve acemet il amiretu prenses cevap verdi küçük prenses cevap verdi naam naam evet o hibbu severim sen ekune olmayı ecmene fethetin en güzel kız genç kız olmayı ve fakat eyni nerede ecdü mâ el hayati hayat suyunu nerede bulayım nerede bulabilirim eyni Ecidum <gülüyor> el hayat. Hayat suyunun nerede bulabilirim diyor Ve Ecebedir Ahmetü şeriire artık halanın sıfatı belli oldu sevgili çocuklar eş <gülüyor> şeriire, şirretli kötü İnni ben la e bilmiyorum. Eyne meül hayati Eyne nerede me'ül hayati hayat suyun nerede olduğunu bilmiyorum a fakat heyneme esnada vataki yer cihu döndüğü vakitve iki erkek kardeşin Minel harici dışarıdan döndüğü vakit utlu iste talep et minume o ikisinden Eye Hbe gitmelerini vefe ve aramalarını ve عنhü, o hayat suyunu hatta ta ki yecidâhu ta ki onu buluncaya kadar yani iki erkek kardeşin gelince onlardan suyu buluncaya kadar gidip aramalanı hisse ümmetora <gülüyor> raca'at til ammetu ilal kasri kem raca'a sura da'nd al'amatu hala ila al-kasri saraya ve hiya masrura ve ustenşidid mutlu dur lianne çünkü muhakkak ki çünkü nefsı nefsi eş kötü nefsi kad debberet buldu tedbiri de bulundu hileten uhra bir başka hile bir başka tuzak buldu nedir işte hayat suyu no aramalarını sağlayacak böylelikle kızı erkek kardeşlerinden uzaklaştıracak li tahlusi kurtulmak için min auladi min auladi akhiha min auladi akhiha erkek kardeşin çocuklarından kurtulmak için başka bir hile buldu diyor onun için mutludur min gayri zambin Falûhu min gayrızan bin suçsuz yani herhangi bir suç işlemeksizin ev hatağın veya yanlış irtikap ettikleri herhangi bir hata veya işledikleri herhangi bir suç olmaksızın onlardan kurtulmak istiyorum. Ve hine meraca döndüğü vakit el Emirani iki prens ile el eve ve قبل غروب الشمسی قبل önce غرub batma eş şemsi güneşin batışından önce diyor. أخبرتهما <gülüyor> onlara haber etti iki erkek kardeşine abilerine nedir uhtüme <gülüyor> kim haber etti uhtüme <gülüyor> kız kardeşleri. بأن <gülüyor> emirete prensesin onu ziyaret, ne yaptığını ziyarete onu ziyaret ettiğini ve nasihat ve nasihata bulunduğu lehe ona bi en teşrebe içmesini me el hayati, hayat suyunu içmesini tavsiye ettiğini de söyledi. hatta ta ki olsun diye ecmele fetetin en güzel genç kız olmak için ta ki en güzel genç kız olsun diye bi haflin törende merasimde setüda Davet edileceği, ileyhi ona bir kasri. Töre. Sarayda kendisine davet edileceği törende en güzel genç olmak için hayat soyundan içmesi gerektiğini ne yaptı? Söyledi. nasihat Yani nasihat ettiğini söylüyor erkek kardeşlerine ve ezharet ve gösterdi belli etti lehum ve o ikisine râgbetehe arzusunu hevesini, hanebini fi entecide bulmayı bulma hususunda şeyi, herhangi bir şey bulma hususunda minhâdelmâ'yi bu sudan iteşirebehum içmek için yani iç, bu sudan içmek için bir şeyler bulma noktasındaki rabetini de belleti. Kenel ahlakı büyüğü kabı idi, muhiben severdi, lauḫtisi esçigreti. <gülüyor> kız kardeşin severdi, sever idi, seviyordu. Ve, "Kale"le ona dedi ki, "Sebpatım, araştıracağım, lakin seni için." Hani bu suda bu suyu araştıracağım senin için. Hatta ta ki acidehu, onu buluncaya kadar. Cikcak, ince inceye kadar hat bu. Anlamı veriyor sevgili arkadaşlar. Yani ve uhdirahu huleki ve onu sana getirinceye bulunca ve getir sana getirinceye kadar bu suyu senin için ne yapacağım arayacağım. Böyle etfekiri düşünme bir şeyin mutlakın bir herhangi bir şey düşünme diyor merak etme ben arayacağım ve getireceğim sana bir sabahı yomi, günün sabahında hangi günün etteheli gelen ertesi günün sabahında karaca el emirul kebir büyük prens çıktı diyeb haseli uhtihi kız kardeşi için aramak için kız kardeşi için, aramak için an me il hayati hayat suyunu. Yani kız kardeşi arzusunu yerine getirmek için aramaya ne yaptı? Hayat suyunu aramaya çıktı. يعلم, ve bilmiyordu eyni nerede? O suyun nerede olduğunu da bilmiyordu. Ve lem yarif el yolu da bilmiyordu. Ve lem yarif bilmiyordu el tariha öyle yol ki yetteci ileyine yöneleceği kendisi se yöneleceği yolu da bilmiyorlar. Ev <gülüyor> veya fihi ve yureceği yolu da bilmiyorlar. Yetteci itteceyi yetteci yönelmek, sara yesiru yürümek, sevgili yürür. Ve <gülüyor> bundan dolayı sara yürüdü fi tariqihi yolunda yürüdü. Yani bulunduğu yolda yürüdü ama nasıl yürüdü? Hairen. <gülüyor> ha Şaşkın bir vaziyette. Yani nereye gideceğini bilmez bir vaziyette. Le yaksıdu, kastetmiyordu. Yani belli bir pusulası yoktu. Ciheten muayyeneten belli bir yönde kastetmiyordu. Belli bir yönü de tutmuyordu. Bir sağa bir sağa. و استمر böyle yürümeye devam etti hatta ta ki böyle şeyhan bir yaşlı adamla karşılaşıncaya kadar nasıl bir adam salihan salih bir yaşlı adam salih yani dürüst yani düzgün yani iyilik işi seven kötülükten uzak duran min nasıl salih min dini din adamlarından Salih bir yaşlı, salih olan yaşlı bir kişiyle karşılaşıncaya kadar bu şekilde yürüdü. Ve kâle lehu ona dedi ki, eyyuhel ebu'l kerîmü, ey Kerim baba, ercu, rica ediyorum, ente bana göstermeni, delalet etmeni, yönlendirmeni, delalet etmek, de'men della ala hayrinke fa'ilihîn, kim hayra sebep olmuşsa, yol göstermişse, onu işlemiş gibi sevap alır diyor Peygamber. En tedülleni ala tarihi bana yollu göstermeni umuyorum, rica ediyorum. Ellevî öyle bir yol ki bihi estati'u onunla güç etireyim al husûle elde etmeyi ala kalilin az bir miktarda minme'il hayati'yi min-dendan-me-il-hayati hayat suyundan az bir miktara sahip olmaya imkanım olsun. Ve ecemehü şeyhü salihum salih yaşta adam cevap verdi: Ya bu neyye? Ya bu neyye? Oğulcum bu yol el muvassilum ulaştıran yol bu yol bu yol Oraya ulaştıran yoldur. وَلَكِنِّ fakat ben, اَخَافُ عَلَيْكَمْ Sana korkarım. Yani senden endişelenirim. Nedir? el -maute. Ölümden endişelenirim. Ölmenden endişelenirim. İz-esirte yürürsem fi <gülüyor> Sen bu yolda yürürsem ben senin ölmenden ölümle karşılaşmandan korkarım? Wa ansahu laka ve sana u'te bulunurum nasihatlarım elle tesire yürümemen ni bi hada tariqi bu yolda yürümemeni tavsiye ederim çünkü bu yol seni ölüme götürür wa an terca ve dönmeni tavsiye ederim min haythu ateyta yerden geldiğin yönden dönmeni yani geldiğin tarafa tekrar dönmeni tavsiye ederim hatta ta ki la yusibaka sana isabet etmesin dararun zarar, ev ezen veya eziyet. Yani sana herhangi bir eziyet ya da zarar dokunmaması için geldiğin yoldan geri dönmeni tavsiye ederim. Ve şekere teşekkür etti lehu ona nasihatehu. Nasihati için ona teşekkür etti. Ve lakinnehu fakat o لم يستمع dinlemedi. İleyhe onasiat yani dinlemedi derken itaat etmedi. Ve lem yaamel biha ve onasiat la amel etmedi. Ve lem yaamel biha. Yani onasiat'in gereğini yerine getirmedi. çünkü o yekrehu hoş görmüyor tereddüde. Tereddütü, tereddüt geçirmeyi hoş görmezdi. Yani madem ki kastettim, tevekkeltu alallah. وَيُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَاَجَسَارَةِ severdi. Seviyor, sever. حَتَّى تَاكِ يُحَقِّقُوا طَلَبَ تَاكِ talebini gerçekleştirsin. Kimin uhtihi kız kardeşinin el azizeti değerli, kıymetli aleyhi kendisi için kendi katında değerli aziz kız kardeşin talebini gerçekleştirinceye kadar nedir? İstemerre, devam etti. Fittarîkî, yolda yürmeye. Ve dönmedi. Hatta vassale, varıncaya kadar, ile kuhin bir kulübeye, Lirecülîn, bir adama ait olan bir kulübeye, Muteabbidîn, ibadet eden, kulluk eden bir adamın kulübesine varıncaya kadar yürmeye devam etti. Muteabbidîn, ahar, bir başka kul, bir başka ibadet eden, Nasıl? Ya Abdullah Allah'a ibadet eden başka bir kulun ya bir kul olan adamın ibadet eden adamın müteabbid, ibadetle meşgul olan anlamda. Faseelehi ona sordu ve huwa marun ve o geçerken oradan ona sordu. Ben gidiyor muyum, ben yürüyor muyum yer seyidi efendim, ben yürüyor muyum? Doğru yolda mı yürüyorum? İleme il hayat. Hayat suyuna doğru yolda mı yürüyorum efendim diye sordum. Ve ecebehu, ve ecebe. Cevap verdi. Errajul Salih, Salih adam cevap verdi. Ne'am. Evet. Eza tariqul Bu yol ulaştırandır. Sir fihi, onda yürü ila nihayeti sonuna kadar. Summas'ud, tüsud, sıra tırman. Çık fi el cebeli udada. Yani yolun sonunda biri daha var. Sen o dağa çık. <gülüyor> Ellezi udaka terahu. Keldi udaka terahu görüyorsun. Görürsün alebu'din uzaktan. <gülüyor> ve ve vaktaki tasilu ulaştığın vakit ila kımmetil cebeli dağın zirvesine ulaştığın vakit tecidu baben bir kapı görürsün. Bir kapı göreceksin. Nasıl kapı? Kebiren, büyük. yahrusu onu bekleyen, onu koruyan. Erbaatü, dört ricalin, adam, dört adam. Kibaril eşsemi İli cüsseli dört adamı korudu, kapıyı görürsün, göreceksin, bulacaksın. Vesuyufuhum, ve kılıçları bir eğdiyim, ellerinde kılıçları ellerinde, iri cüsseli, dört adamın koruduğu bir kapıyı göreceksin. Fakat لَا تَخَفْ فَقَتْ قَرْقْمَا şüphe yok ki onlar la يَسْتَطِعُونَ güçleri yoktur. اَيْيَرَوْكَ seni görmeye güçleri yoktur. Yani seni göremezler. لِاَنَّهُمْ çünkü onlar مِنَ onlar kördürler. وَلَاكِنْ fakat yecibu en tesire yürümen gerekir bihudu'in sakin bir şekilde hudu vele atrafi etrafında esabi'ike esabi parmakların üstünde yürümen gerekiyor diyor. Etrafı parmakların etrafında parmakların üzerinde. Hatta la yesma'ake ehadüm ta seni herhangi bir kimse işitmesin ehadün <gülüyor> yesmeake işitir le <gülüyor> yesmeake işitmez ehadün herhangi bir kimse yani herhangi bir kimse seni işitmesin minhum <gülüyor> onlardan onlardan herhangi bir kimse seni işitmesin ve ba'de en girmenden sonra minel bebil kebiri büyük kapıdan girmenden sonra büyük kapıdan girdikten sonra ve tetrukul harase ve bekçileri muhafızları bıraktıktan sonra setecidu aynen bir pınar göreceksin. minel me'i sudan bir pınar göreceksin. Sulu bir pınar. yehrucu çıkıyor minhe ondan meül hayati hayat suyunun içinden çıktığı bir pınar göreceksin. fehuz minhu me'şi'te fehuz alm Minhu ondan meşite'ye dilediğin kadar. Sevgili çocuklar, arkadaşlar, bugünkü okuma çalışmamızı burada noktalıyoruz. Hepinize esenlikler diliyorum. Yarın inşallah aynı saatte buluşmak üzere hepiniz hoş kalın, sağlıcakla kalın.